arkadaşlar, Hello guys, logo has been renewed. Evet arkadaşlar, logo yenilenmiştir. Keyfini çıkarın yeni logonun. Telefondan çekiyorum. İlk defa telefondan çekiyorum. Ee... Her banka dışarıdan birbirine benzer. Hepsinin büyük büyük tabelaları, yeni yeni teknolojileri, türlü türlü ürünleri vardır. Oysa bir bankada önemli olan görünenler değil. Görünenden fazlası olup olmadığıdır. Önemli olan sizi özel hissettiren insanlardan oluşmasıdır. Güçlü sermaye yapısıyla ne cesaret vermesidir. Teknolojisini uzaklaşmak için değil... ...yakınlaşmak için kullanmasıdır. Öğr! Önemli olan görünen değil, görünenden fazlasıdır. Odea Bank, finansal gücü... ...sağlam sermayesi ve uzman bankacılarıyla... ...görünenden fazlası. Odea Bank, görünenden fazlası. iPhone 6S... Yani benim de telefonum oldu ama Bostarşik de bu... Bununla çekelim Bostan... Gerçekten sonra babam bu telefonu ee, Geri verecek Bostarşik için aldı Evet Arkadaşlar çok mutluyum ben yani <gülüyor> İlk defa böyle Karanlık olmadan çekebiliyorum arkadaşlar Yani Gopro'dan daha iyi mi? Evet daha iyi. Ama böyle e, sansantı kesmiyor, rüzgar kesmiyor. O, ona, o da insanla gelir. Çok seviyorum ben böyle kameraları. Hem, hem iyi hem de güzel çekiyor. Bunun tek kamerası var. Hem önünde hem arkada tek kameralı. Yani çoklu kamerası yok. Zaten çoklu kamera neyse, neyse bu şöyle. Evet, güzel çekiyorum. Burası e -block. Evet, arkadaşlarlar katmayın, ya, sağdan abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum ben. Evet. Atansız. Nerede girmiş? Tamam. Evet. Arkadaşlar kalıbı mor. Gördüğünüz gibi tanıtım da yapalım. Bir şeyi yapalım. Mor bir kalıp. Dediğim gibi tek kamera. Önde de çek kamera. Bu benim. Anne de çek kamera var. Alışık değilim ben, Gerçekten <gülüyor> artık alışık değilim. Neyse evet arkadaşlar. Like atmayı sağdan abone ol. Gördüğünüz üzere bay bay. Merhaba arkadaşlar. Telefonu. <gülüyor> bu, Telefonu. Buradan çiziyorum. <gülüyor> Başlar sevgili bir itiraz. Doğru. Cumartesi bu gün. Atansiyon geldi. Saat dörtte gitti. hemen an kapatayım. Götüyü <gülüyor> <gülüyor> serdim. arkadaşlar burada bir uyarı yapmak zorundayım ben kediyi gördüm içeri almadım çünkü biz annem ben ve annem babam ve ben sitede oturduğumuz için kedileri buluğun içine alamıyoruz çünkü çöpü çırmıyorlar çöpü karıştırıyorlar yani buluğu kirleniyor o yüzden yönetim kızıyor Halamıyoruz, o yüzden de ben kovdum yani ko e, yanlış bir kovma yaptıysam yorumlarda yazabilirsiniz nasıl kovma yapmam gerektiği ile ilgili video çekersiniz yani kendi bizi de tanıtırsınız in insanlar like atmayı asaldan abone olmayı unutmayın zaten ilk şeyde ilk başlangıçta söylüyor abone ol like at ve bildirimleri at unutma yani. Bidirinlerini at, lay, ol, abone ol, bidirinlerini ya, bidirinleri de at, seni herkes sevsin böylece, neyinle böylece, seni herkes sevsin böylece, böylece, böylece, seni herkes sevsin böylece, böylece, böylece. böylece. Ee. Ben gireneceğim kontrol ed. Aman bana teşkil edeyim size. O ne? Kendiler de sıkıyorsa gelsin. Benim bir şey değil. Buraya koymuyor mu ya? Kulak Pembe masumdur. Pembe tatlıdır. Peki... Pembe sadece bu kadar mı? Bizce çok daha fazlası. Pembe hayallerinin peşinden gitmektir. Mücadeledir. Hayat vermek, hayatın izlerini gururla taşımaktır. Pembe sınır tanımamak ve kendi yolunu çizmektir. Bizce pembe tüm gücünle parlamaktır. Biz pembenin gücüyle daima parlayanlarız. Pembeye bir de şimdi bak. Açmayı aşağıdan abone olmayan unutmayın. Göferi çekmeyin. Açadan abone olalım. Açadan abone olalım. Lan kaçmayı aşağıdan abone olmayan unutmayın. Görüşmek var. Merhaba arkadaşlar. Bizim programımız şöyle. Bir genç gidip annenleri göreceğiz. Sonra aval yanında gideceğiz. Öyle işte gelişmelerle karşınızda Az geçti sonra uzun, uzun süre dolaştık, indi ki çok zor indi ama tüm gücünü kullandı. Herkes alkışladı. Tebrik ediyorum buradan buradan. İstanbul Avval Limanındayız. Yağmur yağıyor. Sen de teşekkür ederim Benim arkadaşlar video keşmem gerekiyordu. Kestim. Yenisini yükledim. Çok az oldu. Dakikasını da söyleyeyim. 8 dakika 55 saniye 95. Salise oldu. Keşince bu kadar oldu. Hani daha kısa olduğu için bence sevinebilirsiniz. Abi ben Neyse, Like atmayı. Soğudan abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.